Bugün 15 Ekim 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Mars'la birleşecek ve Neptün'le yaptığı dik açının ardından 7 10'da boşluğa girecek. Güne değişken, kararsız ve huzursuz enerjilerle başlayabiliriz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebiliriz. Ancak herhangi bir konuya odaklanmakta da zorlanabiliriz. Bilgi akışı artabilir. Ancak yanıltıcı, spekülatif durumlarla da karşılaşabiliriz ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek zihnimiz çok hareketli olabilir bu durum stres ve huzursuzluk yaratabilir önemli iş görüşmeler ve alışverişler yerine bugün günlük rutin işlerle ilgilenebiliriz zihnimizi ve ruh halimizi dengeleyecek meditasyon yoga ve benzeri ruhsal faaliyetler iyi gelebilir emin olmadığınız alanlarda karar verip harekete geçmemeliyiz detaylı işlerde daha dikkatli ve kontrollü olmalıyız idealist ve hayalci tavırlar gerçeklerle teması zorlaştırabilir ay akşam 19 yengeç burcuna geçecek akşam saatlerinden itibaren de değişen enerji dinamikleri ile birlikte daha hassas ve duygusal davranabiliriz özel yaşamımız yakınlarımız evimiz ailemizle ilgili kavramlarda önceliğimiz olabilir sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun